Aslan burcu erkeği nasıl talanır? Aslan burcu erkeğini baştan çıkarmanın, etkilemenin yolu onu övmek, pohpohlamak, yani egosunu şımartmaktan geçer. Dış görünüşüyle, kıyafetiyle ilgili iltifatlar ederek onu etkilemeye başlayabilirsiniz. Ancak yavaş yavaş olmalı. Aklı, zekası, esprileri, işindeki ve geçmişindeki başarılarını da övgü listesine eklerseniz işiniz daha da kolaylaşır. Gösterişli olup yanına yakışmanıza gerekir. Saçınız, makyajınız, kıyafetiniz, duruşunuz, karizmanız her daim Aslan Burcu erkenine layık olacak şekilde olmalı. Dış görünüşünüz kadar sosyal kültür seviyeniz de önemli. Aslan Burcu erkeği bilgi birikimi entelektüel olan bayanlardan hoşlanır. Bir arkadaş grubuna girildiğinde kültürünüzle de herkesi kendinize hayran bırakmalısınız. Ayrıca kendisi de kadınıyla sohbet ederken başka alanlarda hararetli bir şekilde konuşmak isteyebilir. Her şeyi ben triplerine girdiğinde ona destek vermeniz, sosyal alanda onun fikirlerine katılıyor olmanızda aslan erkeğini etkilemeniz yolunda çok yardımcı olur. Ama onunla evlenmek istiyorsanız iş başka. Çünkü sevmek evlenmek için yeterli bir sebep olmayabilir her zaman. Hem bu koca, kocaman lokmayı yakalamak da yani e, aslan burcu erkeğini yakalamak da kolay bir iş değildir. Aslan burcundan doğanların doğuştan gururlu olduklarını biliyoruz. Hele bu burçtan doğan erkeklerde bu gurur daha da tavan yapar. Onun için bu erkeğin gururunu okşamalısınız. Kendisini ölmeniz, meth etmeniz, yaptıklarında ne kadar isabetli olduğunu tekrarlamanız iyi bir sonuç verir. Kendisini pek üstün gören bu erkek, bunu beğendiği veya sevdiği kadından da her zaman duymak isteyecektir. Böylece onu kendinize bağlama ihtimaliniz yükselir. Her aslan erkeği sandığınız gibi fazla konuşan geveze çok hareketli tipler, tiplerden değildir. Böyle sessiz sedasız bir erkeği kendinize bağlamanın kolay olduğunu sanarak onu idare etmeye kalkmayın. Hele eleştiriye asla yanaşmayın. Çünkü o sessiz sedasız durup erkek aslında bu burçtan çıkan en korkunç ve en tehlikeli erkektir. Hani o sakin olarak bildiğiniz erkek kükreyerek saldırıya geçebilir. Belki sesini yükseltmez, bağırmaz, bağırıp çağırmaz ama size en hassas yerinizden yaralayacak sözleri arka arkaya sıralayabilir. Bir daha da yüzünüze bakmaz. Bunun için aslan burcundan doğan erkeklerle abbaplık ederken sözlerinizi tartarak konuşmalısınız. Bu erkek zaman zaman şu veya bu nedenle sinirlenebilir. O zaman da kendisini yatıştırmanız gerekir. Tatlı sözler söyleyin. Ona sevdiği şeyleri ikram edin. Kime sinirlenmiş ise siz de onunla birlikte o insanın karşısında durun. Belki erkek hatalıdır, karşı taraf haklıdır ama matim ve adil davranmanın zamanı değildir. Eğer bu erkeği elde etmek, onu kendinize bağlamak istiyorsanız ona uyacaksınız Ama mantığı aşk tercih eden bir kadınsanız o zaman hemen uzaklaşmanız çok daha yerinde olur. Aslan burcunda erkeğin öfkesi yakıcıdır ama pek sürekli değildir. Genelde kısadır. Ama koş burcunda doğanlar gibi hiddetinin hemen geçeceğini de sanmayın bu zaman alabilir. Onun iyi eğlenmesini sağlayarak sakinleşmesini bekleyip sağlayabilirsiniz. Aslan burcundan doğan erkek çok cömerttir ve ele açıktır. Onun gibi olağanüstü bir patron bulamayacağınızı belirtelim. Bu erkek sizi sık sık lüks, pahalı, alımlı yerlere davet edecek ve istediğiniz kadar da gezdirecektir. Eğer siz onun parasını boşa harcadığını, böyle yerlere fazla masraf etmemesi gerektiğini düşünüyorsanız yine yol yakınken ayrılmanızı tavsiye ederiz. Tiyatro yapmaya meraklı adam seçeneği bir kişiliğe ürünecektir. Size beğendiği doğrudur. Çünkü bu erkek beğenmediği kadına değil, gezmek ahbaplık etmeye bile tahammül etmez. Ama seviyor mudur? İşte bu uzmanlık sorusudur. Bu burcun erkeği merttir. Arkadan vurmaktan ve kalleşlikten hoşlanmaz. Kendisini üstün gören bu adam sizi üzeceğini düşünmeden bu tip bir oyuna kalkabilir. Ama o insafsız da değildir. O hareketleriyle sizi memnun ettiğini sanmaktadır. Eğer erkek nişanlıysa, nişanlıysa sizinle gezmemesi gerekir tabi. Ama belki de o nişanlısıyla geçinememektedir. Anlaşamamaktadır ve hata yaptığını anlamıştır. Durum böyleyse biraz sabrederek kısa süre içinde sonuç almanız mümkün. Eğer erkek evli ise onu hemen bırakmanız yerinde olur. Çünkü erkekler zaman zaman küçük çocuklar gibi böyle yaramazlığa kalkarlar. Aman dikkat. Sonra da eşlerine dönerek özür dilerler ve hiçbir şey olmamış gibi eski hayatlarını sürdürürler. Çünkü onlar eşlerine ve çocuklarına sahip olduklarını düşünürler. Eğer erkek boşanmışsa o zaman ümit olduğunu düşünebilirsiniz. Ama böyle bir erkeğin kolay kolay bir kadını boşamayacağını da bilmelisiniz. Onun için boşanma nedenini anlamalısınız, araştırmalısınız. Bunlar en önemli dikkat edilmesi gereken şeyler. Çok kıskançtır. Belki kendisini kıskandıracak, kendinize bağlayacağınızı düşünebilirsiniz. Kıskandırarak tabi. Ve bu yönde hareket edebilirsiniz. Evet severse kıskanır ama çok da gururludur.